Teraziler Venüs'ten haber var. Evet, Venüs'te neler oluyor? Terazi burcunun yöneticisi Venüs'ten size haberler var. Mayıs ayında Terazi burçlarına neler bekliyor? Gelin hep beraber bir bakalım. Evet, değerli arkadaşlar, böyle yüksek tempoda bir Terazi burcu girişine doğru geldik ve bütün burçları tek tek yapıyoruz ve unutmayalım ki herkesin haritasında bir terazilik vardı değil mi? Evet. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli terazi burçları. 5 Mayıs 5 Mayıs'ta ne oluyor 5 Mayıs'ta? Akrep burcu bir tutulma var orada ve siz de o tutulmayı ikinci evinizde karşılıyorsunuz. Maddi konularda yaklaşık bir buçuk yıllık yaşamış olduğunuz inişli çıkışlı durumlar, sorunlar artık son virajlarına almaya başlıyor. İşsiz teraziler iş bulacak, tüccarların işleri açılacak dermişiz ama gerçekten de bunlar, bunlarla alakalı ciddi etkiler olabilir. Altı ay boyunca parasal konulardaki sıkıntılarınız iyice gün yüzüne çıkabilir. Sorunun köküyle yüzleşip artık çözüme kavuşturabilirsiniz. Kişisel ortak kazançlarla alakalı her türlü konunun sizi zorladığı dönemler artık geriye geride kalıyor diyebiliriz. Değerli teraziler videolarımı beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama bir yere gitmiyorsunuz çünkü 8 Mayıs'a geldik. Evet. 8 Mayıs'a kadar 9. evinizdeki Venüs, 6. evinizdeki Neptün'den kare açı alarak ilerliyor. Ne demek hocam bu? Yabancılarla olan ilişkilerde ve işlerinizde, bağlantılarınızda bu dönem kandırılmamaya, dolandırılmamaya dikkat edin. Evet bazılarınız ithalat ihracat yapıyor olabilir. Bazılarınızın yabancı sevgilisi olmuş olabilir. Yabancı bir sevgili ya da partner tarafından hayal kırıklığına uğrama potansiyeliniz var. Hepimiz uğrayacak mıyız? Tabii ki hayır. 8 Mayıs'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor o sizin gezegen. Yengeç Burcu'na geçen ve 10. evinize geçtiğinde o Venüs artık sizlere güzel bir aile ortamı misali bir iş yeri karşılayabilir. Evet yanlış duymadınız. Sizi mutlu edecek iş teklifleri alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir kariyer fırsatı karşınıza çıkabilir. 9 Mayıs'a geldik. Durun durun daha. daha. Daha çok var. 17 Mayıs var, 21 Mayıs var ama biz şimdilik 9 Mayıs'tayız. 9 Mayıs'ta ise güneş-uranüs kavuşumu sizin 8. evinizde meydana geliyor. Beklenmedik bir sağlık problemi ameliyatlar, operasyonlar ani bir şekilde gündeminize gelebilir. 9 Mayıs'ta artı eksi 3 gün boyunca estetik ameliyatlar mecburi olmayan riskli operasyonlar için çok uygun olmayabilir. Bakın burada... Herkes şunu soruyor, hocam ben işte botoks yaptıracağım, hocam ben bir estetik yaptıracağım. Bunun için güzelliğin timsali olan terazi burcunun özelliklerine ve yöneticisine bakılır. Ama ben ne diyorum 9 Mayıs'ın olduğu gün artı eksi 3-5 gün ne yapacaksınız? O dönemde bu tarz işlerden uzak durmanız iyi. Sadece teraziler için geçerli değil, birçok kişinin yine etkileyeceği bir e, durumdur bu değerli dostlar. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na giriş yapıyor. 8. evinize giriş yapıyor yani. Ve 8. evde yaklaşık bir yıl boyunca eş ve ortaklardan gelecek papeller, miraslar, maneyler, evet tam olarak bunlar ödemelerden yana şanslı olduğunuz bir dönem başlıyor. Uzun zamandır beklediğiniz büyük paraya kavuşabilirsiniz. Bir borcunuz ödemeniz varsa bu bir yıl boyunca kolaylıklı ödeme imkanları bulabilirsiniz. 19 Mayıs'taki Boğa Yeni ile birlikte bu konularla ilgili bir hareketlenme görebilirsiniz. Aynı bugün yani aynı gün buradaki alanla alakalı Merkür Retrosu da sona erecek Çünkü 20 Mayıs'ta e, ne oluyor? Bu Merkür Retrosu'nun sona ermesiyle beraber geçen 3 hafta boyunca yaşadığınız parayla alakalı maddi sorunlar ve bu alanda yaşadığınız bir stres son buluyor. Ve bu daha fazla önünüz açılıyor. Mesela bir iş teklifi almışsınızdır, işe başlayacaksınızdır. Olur buydu, olmaz mıydı birçok kaygılarla karşı karşıyaydınız ama önünüzü göremiyordunuz. İşte bu Merkür retrosunun bitmesiyle artık daha rahat bir nefes alabileceksiniz. Evet değerli arkadaşlar. 12 Haziran'a kadar bu durumda zihniniz maddi konulara yönelik olarak daha fazla meşgul olabilir ve artık rahatlamaya başlayabilirsiniz. 21 Mayıs'ta ise Güneş İkizler Burcu'na 9. evimize geçiş yapacak. Orada or, bir odak noktanız var arkadaşlar. Çünkü 21 Mayıs'taki Güneş'in İkizler Burcu'nda 9. evimize geçecek olması e, sizi bazılarınızı yurt dışına taşıyabilir, bazı yabancı ülkelere götürebilir, bazılarınızda ise hukuksal gündemler yaratabilir ama en çok da Üniversite ya da akademik bilgi ya da bilgi edinme, kurslara yazılayım mı, kendimi geliştireyim mi, öğreneyim mi dediğiniz konular varsa işte bu zaman sizin için tam anlamıyla bir öğrenme zamanı, değerli arkadaşlar. Evet, belki kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanda profesyonel eğitimler alabilir ya da yüksek eğitiminize yönelik hamleler yapabilirsiniz. Fakat Güneş 6. evdeki Satürn'den kare açılacak Dolayısıyla da Mayıs sonuna kadar bu konular biraz daha zorlu ilerleyebilir. Bir de dediğimiz gibi işle alakalı konularda ne vardı arkadaşlar işle alakalı konularda? İşle alakalı konularda sizi o yeni başladığınız işte zorlayacak bir e, oryantasyon dönemi. Orientasyon. <gülüyor> evet, Bu biraz Fransızcadan gelen bir kelime. Girdiğiniz bir yere adapte olabilmeniz için bir süre kendinizi kanıtlamanız gerekir. İşte o kendinizi kanıtlama dönemine oryantasyon dönemi deniliyor değerli arkadaşlar ve ön dişler. İşte o oryantasyon dönemi esnasında zorlanacaksınız. Bir taraftan da eğitiminizi öğretiminize artıracaksınız. İşte o eğitimler ve öğrenimler artarken değerli teraziler siz hem çalışıp hem eğitilirken bir de evin işleri girdi mi devreye bir de süslenmek üstlenmek derken zaman ciddi anlamda azalabilir. Dolayısıyla da böyle bir durum söz konusu olabilir. Sizi zorlayacak alanlar bunlar. 21 Mayıs'a geldik. Evet 21 Mayıs'ta anlatıyorduk ama 21 Mayıs'ta bunlarla bitmiyor sadece. Bir de Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor 11. evinize. Bu dönemde de yaklaşık 2 ay boyunca arkadaşlarınızla bir takım tartışma ve agresyonlara girişebilirsiniz. Hocam ben barışçılım. Agresyonla işim olmaz değil. Sizi de sinir edenler Olacak. Çünkü siz de kafanıza koyduğunuzdan vazgeçmeyeceksiniz. Siz de benim dediğim olacak diyeceksiniz. Çıkacak oradan bir kaynana size diyecek ne oluyor lan falan. Ne biçim konuşuyorsun sen demeyeceksiniz. Bazen geri basacaksınız falan. Bunlar da sizi ziyadesiyle problemleştirebilir değerli arkadaşlar. Bu yakın çevren, çevreden ziyade katılacağınız toplu bir ortam, grup, kalabalıklar arasında, sosyal medya platformlarında yapacağınız işlerle bu dönemde ekstra dikkat etmeniz de yarar var. Zaten hani eller ne der diye düşünüyorsunuz. El alem ne der diye düşüne düşüne bir hal olmuştunuz ama bu sefer gerçekten el alem ne der diye düşünebileceğiniz bir zaman değil mi? bitirdikten sonra bir de 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde sert açılar var. Bu sert açılarda da kritik tarihler arkadaşlar. Yine sosyal çevreler çocuklarınız ya da aşk hayatınızla alakalı bir kriz yaşama durumunuz olabilir ve bu krizleri aşmanız için dengede kalmanız gerekiyor. Denge zaten sizin işiniz sevgili Teraziler. Dolayısıyla da buralar hangi alanlarda dengede olmalıyım hocam derseniz de ne ödeme, borç, miras, nafaka, yine aşk hayatı ve bu alanlarda yaşanabilecek muhtelif krizler. Evet bu değerli burç yorumlarını hazırladığı için yeğenim astromenist Hatice'ye çok teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsunuz ki astroarif.com bizim web sitemiz bu bilgiler orada da yer alıyor oradan da yararlanıp okuyabilirsiniz dinleyebilirsiniz pardon buradan dinleyeceksiniz oradan okuyacaksınız tabii ki kanalıma abone olduğunuz için videoya beğen butonuna bastığınız için ve yorumda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar bu anlattıklarımız tabii ki kişiye özel bir doğum haritası analizi değil gökyüzündeki terazi burcu durumu yani neler olur neler biter ama bu durumun sizin kendi kişisel haritalarınızda nasıl etkileyebileceğini merak ediyorsanız 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bize ulaşıp bu konularla alakalı danışmanlıklarla alakalı bilgiler alabilirsiniz. Evet değerli teraziler sizlere böyle kısa zamanda gayet hızlı bir şekilde bilgiler vermeye çalıştım. Bu konularla alakalı bu konularla alakalı. Bize yazabilirsiniz. Tabii ki nereye yazacaksınız? Bu videonun altına yazacaksınız. Ve yine ilerleyen dönemlerdeki burç yorumlarıyla karşınızda olmayı düşünüyoruz. Şimdilik sizlere başarılar diliyorum. İyi Mayıslar arkadaşlar. <gülüyor>